Assalamu alaikum aziz dostlar berçenin ziyamatı. Albatta albatte 24. oyunumuzdız yani Finali 24 0-0'da boluş keder geldi berçenin ziyamatı. Ben neme geldim. Apar çıktık. Hazır ge 24'munu koçkan Afrika'dı. Koçsan yazar çıktım. Apar başın vabşı terkalmadı. Şunun için hareket klanın irtege Keçke Belletim suga mesela final 4 kez hareket klanın cigerler 68 tane sapla öyle kaptı. Albatte oyunu geçatnashta imkânı var size var. Oyunumuzda op şu belletim 62 100.000 milyon rubel yani 100 milyon, 90 milyon, 80 milyon, 70 milyon, 60 milyon, 50 milyon, pul kalmıştlar da. Abla tekrar tekrar, kurtaracaklar. Talep sahran çek fazvasa, benden talepler. Stop bellet yaptırıp. Ruhatlar da çıkartaylar akşam namaz istilap keşke vefanalda ot kazayık. Albatta Albatta bugün toplan kum ve gönderebileceğim. Albatta bugün toplan kum ve gönderebileceğim. Albatta bugün toplan kum Dapını huduvan boşayın. Hemen kasa, glan priza sat rubul bo Yak kıyımat kıyımatı kıyımatı has. Opsu bilete şanslarına var. Nuhtu ona priz hayal. Süpiyatı karda